Herkese yeniden merhaba. Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çok güzel, çok tatlı bir video çekiyoruz sizinle. Gerçekten daha önce de denemiş olduğumuz ve damlanın özellikle spora gitmeden önce arayın <gülüyor> olarak yediği şekersiz unsuz kurabiye tarifini evet. birlikte yapıyoruz tam bir diyet kurabiyesi. Özellikle diyet yapıyorsanız bu kurabiye tam size göre arkadaşlar. Yani diyet yapmıyor olsanız bile yine hani bunu yiyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Aynen öyle, aperatif olarak e, ara öğünde yiyebileceğiniz Çok tatlı ama çok da e, kalorisiz bir evet. kurabiye. En elmamız hani içinde çikolata olması, bitter çikolata olması ama kalorisinin yanı şekerin olmaması evet. bence çok iyi. Ve tadı da gerçekten çok güzel. Bence de. Ben çok, ben çok beğeniyorum. Ben de. Yani şimdi biz bu kurabiyeni yapacağız. Ben eminim bizimkiler bayıla bayıla yiyecek. <gülüyor> evet. Yaşaraktığımızda yani annem bitirmişti zaten. <gülüyor> evet, o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Kurabiyemizin içine neler koyacağız? Öncelikle bunların hepsini, kullanacağımız tüm malzemeleri tezgahın üzerine çıkardık. 2 adet muz, 2 su bardağı yulaf, 1 su bardağı tayin, ve bitter çikolata. E, bitter çikolatayı tercihinize göre az ya da daha çok kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olacak diğer alet ise bu kurabiye yaparken rondo tabi ki de. Yulaflarımı rondoya atıyorum ki hani un haline gelsin diye. Ve rondomun ağzını kapatıyorum ve yulaflarımı yavaş yavaş çekiyorum. Gerçekten bu işlemi yapmak çok eğlenceli. Bu işlemi yaparken arada bir rondomu açıyorum ve içindeki laflara bakıyorum tam olarak çekildi mi çekilmedi mi diye. Ayrıca motoruna çok dikkat etmemiz gerekiyor rondomuzun. Hani çok fazla güç uygulamamaya çalıştım motor yanmasın diye bunu lütfen size dikkat edin. Çektiğim yulafları yoğurabileceğim güzel derin bir kaba koyuyorum. İki muzumu da doğradıktan sonra rondomun içine atıyorum. Bunları da rondoda çekeceğim ve içine tabii ki de istediğim miktarda bitter çikolata koyuyorum. Biz daha çok çikolatalı yemeği tercih ettiğimiz için içine 4 adet bu çikolatalardan koyduk. Siz isterseniz daha fazla ya da daha az da koyabilirsiniz. Tamamen size kalmışım. Evet, muzlu çikolatalı karışımım hazır ve yulafımın içine karışımımı döküyorum. Bir su bardağı tahini de bu karışımların içine ilave ediyorum. Evet, ben birazdan bunu yoğuracağım. Ben yoğurma işlemini yavaş yavaş hallederken damla da bu sırada yan tarafta yağlı kağıdımızı çıkardı tepsinin içine koydu. Ve istediğimiz boyutlarda yavaş yavaş kurabiyelerimize şekil veriyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Kurabiyelerimizi fırına atmadan önce son kez çikolata ekliyoruz. Göze daha iyi hitap edebilmesi için ve tabi ki de çikolatayı çok sevdiğimiz için. Olası bir kazaya engel olabilmek için yağlı kağıtlarımı uzun bırakmıyorum. Çünkü fırında daha önce yanmışlardı. Siz de bu noktada dikkatli olun. Yağlı kağıtlarınızı uzun bırakmayın. Sakın o fazlalıkları mutlaka alın. 70 derecede önceden ısıtılmış fırına tepsimizi koyuyoruz ve pişirmeye alıyoruz 30 dakika sonunda da kurabiyelerimizi fırından çıkarıyoruz harika görünüyorlar gerçekten hepinize şimdiden afiyet olsun